Ben elendim, Ar ben elendim. Yarabbi, yarabbi! Yarabbi! Gitme, lütfen gitme. <gülüyor> <gülüyor> alırsın, alırsın, yanındakini tut. Hayır! <Gülüyor> <Allah, beni> nasıl? <gülüyor> nasıl? Ben... Aa nasıl ya? Nasıl alamadın lan onu? Atı A few moments later Ya siz mallsınız ya harbi geri zekalısınız siz olun Aptal herifler Anlar, 2 -2 de... Ananı sikiyim Çık, çık, çık. ÇIK Lan 360 Allah Allah Al Ya yapamıyon abi yapama ya Oy! Oldu. <gülüyor> Vay amına koyayım. Direktten sonra yaptı ya. Öyle şey değil <gülüyor> <stres gülüyor> oldu ya. Overstress <gülüyor> oldu ya. Tam tutmuştu. Sen Evet. Sıvır sıvır sıvır bir salise ya. Bir derdi var, var. Herhalinden Ah, her ah. Le. Ya sen nasıl bir muhalsın? Lan ne? Ya bak şu ortaya zıpla ortaya zıpla Gel buradan oraya Girin girin girin A ne sikiyim? Sami Orak mı? Açınca Sami <gülüyor> ÇEK ÇEK kodum KOTUMU çocuğu ÇEK, Çek nasıl Arasını ben... siktimin sala <gülüyor> Soda'ya baş parmağını kapat abi Evet Soda'yı baş aşağı yap evet. Salla salla Salla salla çıkanları bardağa dök böyle pıs pıs yaptıra yaptı Aldı bende önümde. Ya. ya. Nasıl sen tuttursun? Tut, tut, tut, onu! Ya. Ya. tut. Shift. Tuttum mu? Ya. ya ne alemin ay? Hayır. Nasıl? <gülüyor> tuttum. Tuttum. Ben neden tuttulamamın okuyup siki tutmuşsun? Ya tuttum, ya. Tuttum. Ne tuttun? Ne tuttun? Ya. Tuttum. Ya. tuttum. Abi kılıcını nasıl tut? Manas mı diyor? Onu diyorlar. Aradım, aradım. Ne Ya ben kalkmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Öldü, ya ya, gel gel, afal. sen ne söylemedin lan Eray? Ölmem oğlum ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen Mete? O ne? Nerede <gülüyor> o? <gülüyor> enti abi, aynen enti enti gelişir çağır, valla olacak gibi yani. Yani bu da tersten bi' çağır mizajdı anlarım mı? <gülüyor> Geldin mi lan? roof. ödüm toptu o topu var, ödüm toptu o topu var <gülüyor> Kazandın mı? Kazandın <gülüyor> Kazandım lan Nice. Helalesee. 2 oh, oyun 2000 mi oldu şimdi? İki de içi lan de içi! Oh Dur. Bakın. Kamera verdim tepkisini çok merak ediyorum. Abi şimdi gönül rahatlığıyla şöyle güzel büyük bir yudum ala ala. Ulan <gülüyor> ya. yapalım lan! <gülüyor> <gülüyor> Koptum avk! Lan bu nasıl boyutu ya? Müziği hissedin beyler. Herkesi sevin. Oo bu şu bu ayırmadan herkesi sevin. Her insan sevilmeyi hak eder. Nefrete bir kenara bırakalım. Senin amına koyarım bana bak. Bas bas bas bas bas bas. Bu ne? Lan bu ne? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Lan bu ne? Olay yerine yakın da bu kadar yakın olamaz, bu ne oğlum? Bu ne? Ya benim niye oynadığım her oyun bozuk? Neden? <gülüyor> ya. <gülüyor> ya? Ne yapıyom? Ne yapıyom? Kızım git. Yumurta düştü. Bu 5 gol mü Aa, beş sayılıyor? Kolum. Sakın, ol sakın. efe sakın. Kalka, kalk östürleri açacak. Kuru, eme, ay, Hayır. Amına koyayım, 5 gol yedik. Sikerim böyle oyunu ya. Ben aylardır bu amına kodumun aylardır demim de yani. 3 gündür bu amına kodumun oyununu oynuyorum. İlk kez altın tamam, top tamam, görüyorum. Tamam, altın tamam, top tamam, ne abi. Tamam. Bunu okudum. Bunu okudum. Olmadı, olmadı, olmadı. Olmadı. Geri geldi efe top. Ya sikerim kanka. 7-3 ne ya? Welcome new age, to the new age. new age! Welcome to the new age! To the new age! Oh oh oh oh oh oh oh oh oh, Radio Oh oh ben yokum burada. alırsa galibiyet gelir Koşun. Lan elimde Nasıl ya? Ya abi ben şeyim böyle pinge ya Lan elimde Kafan sikiliyor Gel <gülüyor> gel köşeye gel gel arkamda Onu. Tut onu, tut onu ne olur, tut. Kalkacak, kareye kalkacak, aldım. Tut, tut! Tutamadım. Helal be! Aldın mı? Nasıl? Ne ya? Aranın skin ne alaka? Nasıl al Nasıl alamadın ama? Üç kaldık. Bu! Hadi! İşte bu! İşte bu! Şey soracağım bunu şerinde çettan. Bile... Yes.